Selam arkadaşlarım. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına efendim hoş geldiniz. Sevgili Koç burcu, Aslan burcu, Yay burcu arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Çünkü kendi kendime söylüyorum, kendi kendime dinliyorum. Maalesef karşılıklı irtibat kuramadığımız için sevgili Koç, Aslan ve Yay arkadaşlarım efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar Küslerinizde, ekslerinizde barış var mı? Veya hakkınızda ne düşünüyorlar? Akıllarından ne geçiyor? Kalplerinden ne geçiyor? Şöyle tarot açılımı yapacağım sizler için. Ex partner tarot açılımı yapacağım. Öncesinde efendim hepinize söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum aboneliklerinizi bekliyorum şöyle bir gözden geçireyim. bilmeyen arkadaşlarım için ki bunu hatırlatmak durumundayım sevgili koç burcu aslan burcu ve yay burcu arkadaşlarım için lafı daha fazla uzatmadan sevgili arkadaşlarım güzel insanlar koç burcu arkadaşımdan başlıyorum yay burcunun güzellerinden çıkacağım sizler için ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar eski eş eski sevgili Hayatınızdan giden küs olduğunuz, sözlü, nişanlı hiç fark etmiyor canlar efendim fark etmiyor küs olduğunuz ne düşünüyorlar derken destenin altında bakın üzgün olanlar var sizleri kaybettikleri için üzgün bu insanlar sevgili Koç Burcu arkadaşlarım sırada siz olduğunuz için söylüyorum şimdi Koç Burcu arkadaşlarım için biraz karıştırdık. Bakayım onların küsleri, eksleri, eski eşler, eski sevgililer ne düşünüyorlar? Barış var mı? Şöyle bir bakalım mı sevgili arkadaşlarım? Hmm, hayranlık duyuyorlar size. Hadi bakalım sizlerde de bir rekabet, bir hırs hali sevgili koç burçları. Bir kaybetme korkusu. Bakalım şöyle. Ateş grupları için karşı tarafta az değil, karşı tarafta korku içinde bakacağız canlar. Şöyle bir bakacağız. Sevgili Koç burcu arkadaşım, eski işin eski sevgilin, eski sözlü nişanlı, efendim, hayatınızdan gitmiş, küs olduğunuz eski partnerler. Bu görmüş olduğunuz kartlar şöyle bir bakalım. Partner diyor ki aramızda bizim manyetik çekim var. Belki de sizi ruh eşi olarak görüyor sevgili Koç burcu arkadaşım. Karşı partneriniz artık her kimisi eski eş, eski sevgili fark etmiyor. Bakın size karşı içten içe hayranlığı var bu insanın. Güzel, çok güzel. Siz de aynı şekliyle bakın bir korkulu hal, bir hırs haline kapılmış olan Koç burcu arkadaşlarım var. Karşı tarafı kaybetmekten korkuyorsunuz. Evet ama gelin görün ki bir yerde de bakın burada ister istemez bazı sıkıntılar benim Koç burcu arkadaşıma ağır gelebilir önümüzdeki dönem içerisinde. 30 Ağustos'a kadardır sevgili arkadaşlarım şu açılımı bakın sıkıntıların içinden benim sevgili Koç Burcu arkadaşım kaçmak isteyebilir yakın gelecekte. Ama ve lakin bir yerde de ister istemez karşı tarafında cazibesi altındasınız bakın sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf ise korku halinde sizi ruh eşi olarak görüyor manyetik çekim aldığını söylüyorum bazı arkadaşlarım sözümü keseceğim kendi kendi sözümü kesiyorum arkadaşlar böyle yaparken <gülüyor> kulaklıkla rahatsız oluyorum diyorlar hani duyuyoruz sesini ne yapayım alışmamışım böyle parmakla gösteremiyorum elim alışmış buna Affınıza sığınıyorum farkında olmadan ses yapabilirim özür diliyorum sizlerden canlar neyse siz buradaki açılımı odaklanın bakın karşı taraf korku halinde sevgili Koç Burcu arkadaşım sizi kaybetmekten korkuyor sizi güçlü görüyor, sizi güzel karakterli buluyor. Karşı partneriniz her kim ise o benim diyor. Diğer eşim, diğer yanım. Ben ondan diyor güzel elektrik alıyordum. Güçlü bir karakter o diyor. Kendini de öyle görüyor, sizi de öyle görüyor. Siz de bakın karşı taraf için mücadele ediyorsunuz fakat bir yerde de sıkıntıların içinden kaçmak isteyeceksiniz. Siz kaçmak isteyeceksiniz. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım etki altındasınız karşı tarafın etkisi altındasınız ister istemez kıskançlık durumları da var fakat bazı koç burcu arkadaşlarım için de bunu ben şöyle de diyebilirim sevgili arkadaşlar aranızda birilerinin girdiğini de göstermekte bakın iki kişinin arasına şeytan girmiş burada karşı taraf ise korku halinde bakın yakın gelecekte korku duyacak niçin sizin bu bir miktar uzaklaşmanızı hissettiği yerinde çünkü siz sıkıntılardan kaçmak isteyeceksiniz sevgili koç burcu arkadaşım burada bir savaş durumu var maddi manevi sıkıntınız her neyse bundan dolayı siz kaçışı yaparken ben kaçış derken bir miktar uzaklaşmak anlamında söylüyorum karşı partner bunu fark ettiği an yakından göstereyim bakın nasıl da korkuya kapılacak Koç burcunu kaybediyorum korkusu, kaybediyorum korkusu üstüne efendim size karşı yoğun duygular hissedecek. Siz de az değilsiniz bu arada. Bakın karşı tarafın etkisi altındasınız. Açayım mı da aslında daha fazla uzatmak da istemiyorum ama sizin bu vaziyetinize yoğun duygular hisseden karşı partneriniz, bakın buyurun öldüm bittim gittim işleri hissedecek. Yani karşı partneriniz sizi kaybetmekten korkuyor benim sevgili ateşlerden koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar bakın bakın karşı partner hem kızgın ister istemez amma velakin sizi sahiplenmek istiyor kartımız sahiplenmekten söz eder sevgili arkadaşlarım sizi kaybetmek istemiyor sizi sahiplenmek isteyecek sizi açmayacağım açmayacağım çünkü zaten sıkıntılardan gitmek istiyorsunuz sevgili Koç burcu arkadaşım. Sizi sahiplenip karşı partner bakın ilişkilerini sizinle düzeltmek isteyecek. İlişkileri düzeltmek demektir. Onaylanmak demektir. Beni onayla, beni kabul et. Seni kaybetmek istemiyorum. Sen benimsin. Seni sahipleniyorum. Zafer yapacağız seninle diyecek. İlişkileri düzeltmek demektir. Karşı taraf yapacak bunu siz tabana kuvvet yaparken sevgili koç burcu arkadaşım çok güzel hadi bakalım karşı taraf peşinizden koşacak meleğim ne diyormuş bunun için yüreğindeki ne diyor yüreğindekini söyle diyor sevgili arkadaşlarım karşı taraf bunu yaparken siz yüreğinizden kalbinizden geçen neyse bunu söyleyeceksiniz bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri kırmızı gülleri güller açacak diyor sevgili koç burcu arkadaşlarım için meleğim bunu söyledi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi efendim karşı partner sizi istiyor eski eş olabilir eski sevgili olabilir sözlünüz nişanlınız olabilir çok güzel harika ve korkuyor sizi kaybetmekten evet sevgili koç burcu arkadaşlarımın açılımını tamamladık ex partner tarot açılımını tamamladık şimdi güçlü aslancıklarıma geçiyorum sevgili arkadaşlarım efendim güçlü üçlü çekeceğim için biraz kısa tutmak durumundayım canlar Affınıza sığınıyorum. Çok güzel. Karşı partner sizin için bitiyor diyebilirim. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Şimdi Aslan arkadaşlarımız için 30 Ağustos'a kadar ex partner tarot açılımı yapıyorum. Sevgili arkadaşlar bakayım Aslan Burcu arkadaşlarımızın eksleri küsleri ne düşünüyor? Sizleri istiyorlar mı istemiyorlar mı? Akıllarından fikirlerinden geçen ne? Buyurun etki altında. Acı çekiyor. Etki altında. Bu sizsiniz sevgili aslancığım benim. Karşı taraf sizi düşünüyor. Evet. Şöyle bir bakalım. Tıpkı düşündüğüm gibi. Daha kartları açmadan yıkılan kuleyi görür görmez hissetmiştim. Tıpkı düşündüğüm gibi. Evet. Bakacağız. Sevgili aslancığım benim. Efendim 30 Ağustos'un sonuna kadar diyorum. 31 de olabilir. Fark etmiyor. Karşı partneriniz, şöyle yapayım sevgili arkadaşlarım, acı çekmek, sevgi duymak, etki altında kalmaktır bakın sizin etkiniz altında. Karşı ex partneriniz, eski eş, eski sevgili, her kim olursa olsun, bakın küs olduğunuz kişi, oyunu bükük bir vaziyette sizi düşünüyor. Acı çekiyor etkiniz altında, sizi düşünüyor sevgili aslancığım benim. E siz daha de az değilsiniz, buyurun mutlu aşk istiyorsunuz ebedi doyum istiyorsunuz gelsin barışalım diyorsunuz bu ne Hı? karşı partner ise bakın sevgili arkadaşlarım ister istemez geçmişi artık bitirmek istiyor bakın burada geçmişi örtü çekme kartı çıktı burada yenilenme çıktı yenilenmek istiyor çünkü sizi unutamıyor etkiniz altında acı çekiyor artık diyor geçmiş bitsin Geçmiş örtüyü çekelim her şey bitsin. Yeniden birliktelik kuralım. Yanlış anlamayın. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Hem macera kartıdır. Hem evlilik kartıdır sevgili arkadaşlarım. Evleneceksek evleniriz. Evlenmeyeceksek eğleniriz demeyelim de. Maceraya atılırız diyelim ben. Ben öyle diyeyim sevgili arkadaşlarım. Yeniden başlarız. Sıfırdan başlarız diyor. Fakat benim sevgili Aslan Burcu arkadaşım bakın burada ister istemez kalben bir üzüntü bir şok durumu yaşıyor. Niçin yaşıyor? Buradaki yıkımdan dolayı sevgili arkadaşlarım karşı partner tamamen artık geçmişi bitirmek istiyor. Geçmişin olumsuzluğu bitsin istiyor. Ya ben Aslan'la tekrar barışayım ya da tamamen bitirelim. Bakın bir de böyle de bir şey var sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Çünkü karşı partneriniz acı çekiyor kartımız. Acı çekme kartı kartımız sevgi kartı kartımız etki altında kalma kartı diyor ki sizin partneriniz şu an için aklından kalbinden geçenler diyor ki partneriniz ya gel barışalım ebedi mutluluğu yaşayalım ya da tamamen olayı bitirelim geçmişe örtüyü çekelim herkes yoluna gitsin sen maceranı yaşa veya ben vesaire yerlere gidelim. Karşı partnerinizin bu tavrından dolayı biraz bir küçük şok yaşama durumlarınız var sevgili arkadaşlarım. Ama hiç merak etmeyin. Bakın burada ise macera, evlilikse evlilik sonuç kartını görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım? Bakacağız şimdi. Bakayım. Bu vaziyet nereye gidecek? Çünkü karşı partner sizin için efendim, acı çekiyor gerçekleri kabullenelim diyor bakın destenin altı ilişkilerimizi düzeltelim lütfen artık birlikte olalım diyor şöyle bir bakalım geriye bakış yapıyor bakın her şey geride kalsın bitsin diyor benim sevgili aslancığım ise güven istiyor aman Allah'ım güven istiyor bakın güven kartımız geldi hem güven istiyor hemen evlilik bakın hem evlilik hem güven demektir Karşı tarafta evlilik kartıdır. Hem güven istiyorsunuz sevgili aslancıklarım. Hem evlilik istiyorsunuz. Çok güzel. Karşı taraf size bunu verecek mi? Çünkü etkiniz altında. Acı çekiyor. Engeller olabilir. Sevgili arkadaşlarım engeller olabilir. Bakın burada. Yeniden doğuş meselesi var. Aşk ilişkilerinde. Aşk açılımlarında. Azize. Pek hoş değildir canlarım benim. Zannedersem benim burada anladığım yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Karşı partner engelli görülüyor. Olabilir olabilir bazı atlar vardır engeli atıyorlar değil mi canlar? Engelleri atlamayı başarıyorlar. Evet bakın daha sonra sahiplenecek bu insan sizi. Buyurun engelleri aşacak daha sonra sahiplenecek. Nasıl yapacak bunu sevgili aslancığım? İmparator gücüyle yapacak. İstediğimi alırım diyecek. Kadersel aşkımsın sen benim diyecek. Sevgili aslancığıma bakın size hem evlilik hem güven vermeye çalışacak. Ah canlarım benim çok güzel çıktı. Şimdi bakayım bunun için meleğim ne söylüyor? Tabi hemen kanma. Araştır diyor değil mi? Farklı seçenekleri dene Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor tabi bir anda atlama diyor sen merak etme sevgili kardeşim karşı taraf bir süre sonra sizi sahiplenecek hiç merak etmeyin İmparator gücüyle cesaretiyle yapacak bunu sevgili aslan burcu arkadaşlarım Evet sevgili aslan arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin sizde de güzel çıktı biraz Ara kısmı sıkıntılı çıktı ama daha sonrası güzel geldi. Şimdi sevgili yay arkadaşlarımıza geçiyoruz. Bakayım 30 Ağustos'a kadar sevgili Eros'un yaylarında barış var mı? Eski eşler, eski sevgili, eski erkek arkadaşınız, eski kız arkadaşınız, efendim hiç fark etmiyor. Küs olduklarınız ne düşünüyorlar? Sizinle barışmak istiyorlar mı sevgili yaycıklarım? Bir miktar efendim kartları karıştırmak durumundayım. Aynı kartların gelmemesi için ama yine de geliyor. Çünkü o kartlar sizler için sevgili arkadaşlar aşıklar birileri üzülüyor bakın birileri üzülüyor sevgili arkadaşlarım. Sevgili yaycıklarım sizler için üzülenler var. Çünkü bir şeyler var burada bakın. Sevgili yaycıklarım benim aman Allah'ım yine burası da engelli çıktı olabilir olabilir yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlar karşı partner hak ettiğimi alamadım diyor sevgili yay arkadaşlarım karşı partner bakın karşı partner siz şu ikisi sizsiniz diğer dörtlüsü tamamen karşı partnere ait çıktı hak ettiğimi almak istiyorum hak ettiğimi bir türlü alamadım diyor Tamam, onu anladık. Benim sevgili yay kardeşimiz ise işte, bakın burada bazılarınız huzur arayabilir. Artık sıkıntılardan bıkmış, bunalmışsınızdır sevgili arkadaşlarım. Bazılarınız ise ikilemde, kuşkulu, yani kararsız. Karşı tarafla barışsam mı? Barışmasam mı? İkilemdesiniz bakın burada. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Evet, ikilemdesiniz. Karşı partner ise hem dikkatli hem sizi istiyor hem bir yerde de sevgili arkadaşlarım geçmişin olumsuzluklarına örtü çekmek istiyor. Karşı partneriniz bakın geçmişin olumsuzluklarını bitirelim diyor. Geçmişin olumsuzluklarını bitirelim kapatalım. Yani farklı niyeti de olabilir bu insanın çünkü azize geldi bakın burada dikkatlilik var. Yine buradaki açılımda ben engeller görüyorum sevgili arkadaşlarım tam olarak rahat anlatamıyorum bazı şeyleri saygı duyuyorum olabilir olabilir canlar hem hak ettiğimi almak istiyorum diyor hak ettiğimi alamadım diyor siz ise ikilemdesiniz sevgili yaycıklarım hem bir yerde bu insan bakın bu insan geçmişi örtü çekmek istiyor yani yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım sizi bitirmek istiyor şimdi açık ve net hem bir yerde sizi bitirmek istiyor hem bir yerde istiyor o da ikilem arasında teraziyi görüyorsunuz değil mi o da ikilemde kalmış ama bir yerde de dikkatli olmak durumundayım diyor. Çünkü ben engelliyim diyor. Karşı tarafın bu tavırları karşısında ay benim yaycığım bir şok. Zaten kararsız yay. Yay zaten kararsız. Huzur istiyor. Mutluluk istiyor. Kafa dinlemek istiyor yay. İkilemde de kalmış bu insanla tekrar barışayım mı, barışmayayım mı? Gel gitleri var. Karşı taraf ise geçmiş örtü çekiyor, çekmek istiyor daha doğrusu. Çünkü dikkatli olmak durumunda engel var, değil mi canlarım? Affınıza sığınıyorum efendim kartlarım açılımı mı, enerjimi söylemek durumundayım. Karşı tarafın bu hallerinden dolayı benim sevgili yaycığım aman Allah'ım bir şok. Bir yerde de ister istemez karşı taraf sizi hem istiyor hem bir yerde de örtü çekmek istiyor. Çünkü sakınca var. Bir şeyler var. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yaycıklarım buyurun. ikilem var, ikilem var. İkilem var bakın. Bu size geldi. Sevgili yaylar siz güven istiyorsunuz. Sağlam birliktelik istiyorsunuz karşı taraftan. Karşı taraf tekrar söylüyorum engelli. Engelli atlama yapıyoruz canlar. Yine söylemek durumundayım. Evet dese bir dert demese bir dert. Bakın karşı tarafa gelen size karşı düşüncesi. Yani nasıl anlatayım bunu bilmiyorum. Hem sizi istiyor hem bir yerde bitmesi lazım. Ben engelliyim diyor. Hem bir yerde de bitirirsem benim için büyük bir kayıptır. Bir fakirliktir. Yayı kaybetmiş olacağım diyor. Yuva kaybı demektir bakın. Ne diyeyim şimdi? Gel git var. Gel gitler var sevgili yaycıklarım. Neyse ben sizin hatırınıza canlar. Biraz serin rüzgarlar esebilir. Biraz serin rüzgarlar esebilir. Bakın ardından da mahrumiyet geliyor. Üzmek de istemiyorum ama yapacak bir şey de yok. Bakayım. Sonrasına bakacağız canlar. Sevgili yaycıklarım benim. Efendim ne diyormuş? Meleğim meditasyon yap diyor. Sevgili yaycıklarıma kafayı yorma diyor. Yorma. Gün doğmadan neler doğar diyor. Kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor. Hiç hiç kendini bu şekil hissetme. ikilemde kalma diyor sevgili yay kardeşime. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik koç burcu aslan burcu yay burcu arkadaşlarım ateş grupları için ex partner tarot açılımımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlarım efendim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum bilmeyen arkadaşlarım için aboneliklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum her şey gönlünüzce olsun bir an önce barışmanız mutlu olmanız dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun Sizleri seviyorum güzel insanlar.